Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Çağlayan Bugün Sizlerle Ormanda Kingred Oynuyoruz Hemen Başlangıç işlemlerimizi Alıp Red'e Doğru ilerleyelim. Yaklaşık Yarım Saatlik Bir Sürecin Sonunda Oyuna Girmeyi Başardım Şöyle Ki Arkadaşlar ee, İlk Oyun Yani Ben Mid Oynamayı Düşünüyordum Mid ve Orman Yaptım e, Oyun Bulundu Tamam Orta Koridor Geldi Çok Güzel Syndra Oynamak istiyordum size. Syndra Oynayacaktık Oyunu bozdular. Tamam, tekrar yaptım. Bu sefer destek geldi. Destek oynayamayacağım için e, rica ettim arkadaştan e, mid salması için midi saldı. Teşekkür ederim ona ama oyunu tekrar bozdular. <gülüyor> Üçüncü oyun Orman geldi. Ee, şey yapmak istiyordum size. Kara asat Yi. Bir düz vuruşla tek adam çekmek istiyordum. O oyunu da bozdular. Üzerine son oyuna girdim. Masteri banlandı. Ben de Kingdut'u gördüm. Öyle dedim ki bir king loot çekelim. Nasıl olur? Sonunda 4. oyunda girmeyi başardık. Üzerine 4. oyuna girmeyi başardık ama ee, şampiyon seçimi ekranında o kadar küfürler havada uçuştu. O kadar fazla birbirine sövdüler hala bilmiyorum. Karşıya Zoya aldığını görünce millet dedi ki Katerina alma. Bu da gitti Katerina aldı. <Gülüyor> Katerina aldığı için başladılar adama sövmeye. Ya size ne adam istediğini alır. Kaç tane vursan çok iyi olurdu be. Herkes adama deli gibi küfür etmeye başladı. O adam istediğini oynar. 7 level Katerina'sı var. Onun bir sıçrasını alabiliriz. Bizim. Bu arada arkadaşlar e, ölümcül tempo girdim, full atak speed deneyeceğiz, O pasifimiz de bunda oldu, evet. çok iyi, bu arada karşımızda hekari var ııı e, ADC veygar evet. mı var rakipte, güzel. Cin, güzel. cin topta oynuyor, Zaten çok ilginç ııı ne diyordum ben? Hecarim var karşıda. Hecarim hayalim. Girmemiş, sıçra girmiş. O da bir ilginç. Botlane, Troll. Arkadaşlar bronz elo yani çok berbat bir ortam. Küfürler havada uçuyor yani bu kadar basit mi bir insanın ailevi değerlerine böyle küfürler etmek. Yani çok yanlış. Yani bir de saçma sapan sebepler. Hadi eee... Adam fitler, tilt olursunuz. Ne bileyim. Ee, herhangi bir şey. Küfür edersin. Yok ama annesine, ailesine küfür etme. Allah bilmiyorum arkadaşlar, çok garip ortam. Ee, yani bronzdan aşağı birlik olsa oranın nasıl bir ortam olacağını inanın hiç düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Ben cina o... gideceğim de orayı varladı o. Oraya varttı ama ben oraya gideceğim çünkü ee, tutuştur girmiş cin hekarim de burada yokmuş cin tutuştur girdiği için geliyorum tamam abi. Da, hepsi bizi tanıyacak. Hayatım. Sh tamam kapa gözlerini. Ben orada sıçrayı neden attım? Hacker'imin geldiğini gördüm. Of son anda çıktık ve çok iyi be. Çok iyi işte bu ya. Oh. Ben orada Hacker'imin geldiğini gördüm. Sıçra attım ve sıçramı daha erken atmamın sebebi şuydu arkadaşlar. Burada farmlar çok yüklü miktarda. Ben ona düz vuruş attığım an. Oradaki farmların hepsinin bana döneceğini bildiğim için ee, Orada çok fazla hasar yemek istemedim. Hemen sıçramı çimen attım ki farmlar beni göremesin, bana vuramasın. Üzerine Hecarim'i kestik. Hecarim'in sıçrası yok. Jin'in sıçra ve tutuşturu yok. Rumble 2 kill aldı. Artı Rumble'ımızın teleportu var. Yani o kurduru güzel kazandık. Ne demek kardeşim. Şarpım hemen atmak istiyorum. <gülüyor> Al, biz şeyi unuttuk bu arada. Of, çok kötü. Biz orada Cine Gen gittik ama ben sizle konuşurken ee, şunu pasifi işaretlemeyi unuttum. Ya, keşke Renk gibi otomatik bir pasif olsa çok iyi olur. Şuradan atlayalım. alayım Hı? onu nasıl unuttum ben ya konuşkamin bota yakın olduğunu gördüm arkadaşlar Az önce hadi yapma bunu ya lütfen yapma bunu orada nasıl gir dönüyorsun sen arkadaşlar manamız da yok ki İngilistan'da şu mana olayı çok sinirli bozucu. Şurayı fullleyeceğiz tabii ki de. Başkaları da olacak. Seni mı dedim? Bir bot lane sıkıntı durumda. Ha bu çıkacak. E Karim nerede ben acaba? Kaçı oğlum? E Karim Blue'suna gelecek. Pasifimiz bunu işaretledi. <Gülüyor> Zoya buraya dönme. Bana tek atar o. <Gülüyor> King'rath'ın bu pasif olayı da <Gülüyor> e, tam detaylı bilmiyorum ama sanırım yük topladıkça range artıyor. şunu ve bizim pingimiz yine çıkmaya başladı arkadaşlar her zamanki gibi hiçbir zaman şaşılma şey. yani pingimi çıkması beni şaşırtmıyor o zoe biraz sıkıntı ya onu biraz kaplamam gerekiyor Biz geldi. Ne yazmış? Levelini sok götür. <gülüyor> Katar'ın oyuncuları yedi levelse bunu yapıyorlar çünkü ezersikler çok kötü örnek oluyor bunlara. <gülüyor> Biliyorsunuz sürekli C altı yaptığı için. Aslında C altı olayı Kordurda cidden işiyoruz. Siz de yapın. Ee, rakibi tilt etme. Konusu bakın hemen tilt olmuş. Tabi dezavantaj rakibi daha da çok hızlandırıyorsunuz. Bir de var. Ee, devam edelim şöyle. İyi para kastık. Bot'a gitmeyi düşünüyorum ama... Şöyle bir olay var. Yani gidip ben de ölebilirim. Bu herifler kastı çünkü. Ama ultimiz var. Çok iyi. Geldim abi. abi şunu. Sen ciddi olamazsın. Vuruş atamadım. Neyse x aldık. <gülüyor> Asist Aa. bile alamadım ya. Tamam geliyorum. Sakin ol. Ejderim alalım. Tamam alalım. Ay o Q'yu nereye ben öyle. Pasifim var bunda. Tek kesmemiz gerekiyordu. Ben o yüzden sıçrama attım. Ya ben pasif işaretlemeyi unutuyorum arkadaşlar ya. Of oh, çok kötü. Ee, ne yapalım biz? Buradan Veigar'ı işaret edeceğim. Hemen bir çizme alalım çünkü yani işaretlemem gerekiyor ee, düşen ki yük toplayabilelim ama Kingrith'ın da bu olduğu şey gibi olsa çok iyi olurmuş Uf, Rengar gibi ama işte bu da gittin kurdurda ıı, ne bileyim, işaretlediğin kişi alman gerekiyor vesaire uğraş istiyor Rengar dediği kestiğin kişi yük veriyor sana <gülüyor> Ha, şu vardı alayım üzerimizde ölümcül tempo olduğu için e, saldırı zormaya Ota bir şey deneyebilir miyiz düşünün de ama reyni ittirmiyorum genk gel kanka güzel redi var şok iyi pek alimin redi devamlı Katerina orada sıçrayıp o şuna atlamak. Ayyyy çok kötü. tamam seni de alayım. Hadi be, Veygar'ı yok ettiler. Ama <gülüyor> yine O kiabı. Ben yük toplayamıyorum ama açık pek bir işim yok. Eee. Bekarım retinadır diyor. İyi Allah'ın sevgili kurt. Şiri. Ne yapıyorsun hmm. kardeşim? kalem kardeşim? Bilmiyorum. Üzerimdeki redi görüyorsun. Artı... Yani... Level farkı atmışım ne bileyim. Dersiz çaldı okula gitti diyor. Ha. Arkadaşlar dönüp redimizi alacağız. Üzerine hemen bir coşku. Direk coşku çıkalım. Hı cinleri afk. Üzücü ya. Buraya kadar izleyen arkadaşlar çok çok çok teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız. Bana destek olan herkes iyi ki var, sizleri seviyorum. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> ee, videomu beğeni bırakmayın, unutmayın. İki saniyeniz ayırıp like atarsanız, atarsanız şey, beni çok mutlu etmiş şey. olursunuz. Abone değilseniz de kanalıma abone olarak çok büyük bir destek vermiş olursunuz bana. Şimdilik arkadaşlar şu bloyu alalım. Vegarı bekliyorum. Vegar neler ilgili göremedim. Vegar dönüyor O sıra oraya bakmuydu ama. Ha. Arkadaşlar Vegarı nasıl keserim? Vegarı keser miyiz? Vakit geldi. Hadi. Ay. Çok iyi. çok kolay bir oyun oldu ee, arkadaşlar yok, yok böyle yok. bronzdan çıkma serisine devam etmeyeyim istiyorsanız mutlaka beğenin ve yorumlarda belirtin benden nasıl içerikler istediğinizi ee, bu devam etsin mi ne yapıyon ne karım ufff ne ne yapıyorsun ııı ee, Atmam evet, gerekiyordu. E yasam ölmüştüm belki. çünkü. Sen ne yapıyorsun be gözüm? Yani tek başına niye beni kovalıyorsun? Gelim şu an geldi mi? Ölmene öyle çok yolu var ki. Burada Zuo'yu Siz benim gibi yapmayın bu ıı, Pasifi mutlaka yani <gülüyor> Kullanın ben unutuyorum sürekli Tek yani Kingdut oynayan biri olmadığım için Bir de alışkanlık istiyor Jungle oynayarak da oyun taşıyabilirsiniz Arkadaşlar <gülüyor> Lol oynuyor diyeceği raportu ya nereden biliyorsunuz? Adam belki elektriği gitti. Neden böyle troller yapıyorsunuz? Ebedi alacağız ama alamıyoruz onun üzerine bir tane kritik alalım. kritik crit vuralım. Tutturamadı. Zoya çok güçlü. Hele böyle düşük helalardan. Bayağı iş yapıyor. Güzel Rumble'ı kastırdık ama böyle bir sütünden çıkamadı. <gülüyor> Aaa ah, arkadaşlar öyle işte. Tek katen içeriklerin gelmesini devamını istiyorsanız bana yorumlarda belirtin mutlaka. Bu. O. Oh. Olamadık. Sen ne yapıyorsun be? Bu kadar kendine ne güven verdi? <Gülüyor> Abi çok kötüsünüz ya. Arkadaşlar bu W'nun içindeyken Q atarsanız Q'nuz'un cooldown'u kaç saniye? 2 saniye falan oluyor. Veya şuraya bakalım. <gülüyor> oh red. Bizim ormanı boydan boya dönen bir Vayne var. Ben dönmeyi çok seviyor sanırım. Şimdik burada bekleyeceğiz çünkü Hekarim doğduktan sonra buraya gelecek hatta buradan geçecek. %80 ihtimalle buradan geçecek. Bekleyelim. Ah Hekarim, Redin var senin, oradan eşin var. Ha onu bile çaldı. Braint boşver. Hekarim işaret edelim. Saldır kurt. Blue. Hekarim o ok. Blue'una gel. Gel Blue'unu al. Bırak orayı. Orayı gittikten sonra Blue'una dön. Hala devam etme. Dön gel Blue'unu al. Ya bu Hekarim cidden sıkıntılı. Neyse onu Rumble alacak kesinlikle hiç ellemeyelim, bir ara dedim aklımdan geçti gideyim çalayım mı acaba falan da yani Gerek yok <gülüyor> zaten oyunda bitti bakın, <gülüyor> Arkadaşlar Kinglet gerçekten oynamısını bilirseniz inanılmaz güçlü bir çar Oyun ilerleyen safısında aşırı güçlü oluyor, hele bir de bombardıman çıkarsanız Çünkü pasiften gelen bir menzil var bakın ne diyor, ilavesi yüz diyor, da peki veriyor bunu ee her ilk 4 av sonrasında 3 4 avda bir şey alacağız minise. Şu an kaç saldırı menzili? Zonda ilave 0.5. Just de 7 atmış, başta 103.5 atmış şu an sarda. Yani bu çarlar böyle nasus olsun, Veigar olsun, böyle sizi kasan eee ...zamanla güçlenen çanlar late safhasında çok aşırı güçlü oluyor. Bir rakip <gülüyor> Bu videonun bazı kısımlarını kırparım diyeceğim de ölmemişim ki hiç öldüğüm kısımlarını kırpayım diyeceğim. <gülüyor> alamadı mı? Aldı aldı. Kaç farm'ı? 165. Şu an takımdaki en fazla farm bizde. Hı. bizi Ben bu oyundan hiç bir zevk almadım. Yani çok sıkıcı. Kule neden be? Hecarim bence bilerek yapıyor gibi ya. Hani Garip oynuyor. Bilerek yapıyor büyük ihtimalle. Aslında ben Kingroot'e kara hasat kasıp, Draktar yoğma falan alıp, ee, Tek düz vuruşta tek atmak istiyordum. Ama yani sonra size kötü örnek olmayayım dedim çünkü sonuçta bu tek adam videosu yapmıyoruz. Bronz'dan çıkmak için yardımcı, <gülüyor> öğretici videosunu istedim. Hayat asıl benim. Aaa orada <gülüyor> şey yapamadım ee, çıkamadım bir düz vuruşla sütün atıyor üzerine ulti attı kafama 4k para varmış bir zahmet hasarımız yok çünkü Ama orada Vega çok komikti ya hani burada ulti açtım burada her şeyini attı bana w q r Cık, Garibim tutuştur attı mı acaba yok zaten tek onu ölmüş yok olarak gözüküyor asist bile vermemişim o kadar uzun süre geçti mi ki Neyse arkadaşlar Kingred böyle işte. Bu kısmı kırpma herhalde. Bir kere ölmüşüm onu da kırpmayayım. Oyunda herhangi bir çok sıkıcı geçen kısımları kırpabilirim. Video şu an 22 dakika olmuş çünkü. Çok uzun videolar atmak istemiyorum. Hem yüklenmesi zamanı oluyor hem de sizi sıkmak istemiyorum. Ama... Baştan sona bir öğretici video olduğu için anlatımlı video olduğu için bunu bazı yerlerini kırpmam gerekiyor. Montaj atamam size ama tek adam videoların biliyorsunuz ki 15'i dakikadan sonrasını vesaire e, genellikle montaj yapıyorum ki sizi sıkmayayım e, tek attığım kısımları e, montaj yapıyorum o şekilde atıyorum e, pasifimiz golemlerde zaten oyunu kazandık ben size göstermek amaçlı oynuyorum atıl <gülüyor> Şu an kaç? Dokuz yükleyiz. Çok iyi. Başkaları da olacak sevgili kocam. <gülüyor> Onu da aldım. Yani o gitti arkadaşlar. Bu da yapacak pek bir şey yok. Ay çok kötü iskaladı. Hayır! Hayır! Orada... <gülüyor> ya ben neden orada takıldım kaldım? Gördünüz mü nasıl takıldığımı? Şurada... Şurada öyle bir takıldım ki minyonlar arasından çıkamıyorum, hareket edemiyorum. Kaldım oracıkta öyle. Kadar. Ne oldu? Minyon blok yedim Minyon orada inanılmaz mi? ya. <gülüyor> cık cık cık. Aslında King'e da güzel olur. Daha alacak paramız yok. Fakeriz, parasızız. Hecarim süpersin. Kes artık onu. 1 kill al be. 1 killi var mı? 1 bile yok. 0-15 oynuyor garibim. 1 kill al be. Neyse arkadaşlar oyun burada biter. Ee, çok ilginç bir e, yer bronz. Cidden elinizin hakim olduğu bir şampiyon varsa e, iyi oyna zinandığınız bir şampiyon varsa emin olun her oyunu taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz sıkıcı oldu ama kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.